bugün 30 Kasım 2021 salı Mars günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay işbirlikleri ve sosyal kavramları öne çıkarıyor sabah saatlerinde duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabilir rahatlıkla eyleme geçebiliriz hem iş hem de özel ilişkilerimizde başarı elde edebileceğimiz sabah saatlerini iyi değerlendirmeye çalışalım oğlak burcundaki Venüs ve balık burcundaki Neptün arasında kesinleşen olumlu açıysa ilişkilerde anlayış ve empati yapmamızı sağlayabilir Ruhsal ve sanatsal ilham akışı kişisel yeteneklerimizi değerlendirmemesi kolaylaştırabilir. Gece saatlerinde terazi burcundaki ay, oğlak burcundaki venüse dik açı yapacak. Kişisel konfor alanlarımızda ve yakın ilişkilerde bazı memnuniyetsizlikler oluşabilir. Uzlaşmak ve dengeyi bulmak için daha fazla çaba göstermemiz gerekebilir. İlişkilerde de daha tutkulu ve hırslı olmamız mümkün. Özel yaşamımızda duygusal baskılar hissedebiliriz. Bunun yanı sıra sağlam ilişkiler ve işbirlikleri alanında istikrar ve güven beklentilerimizde güçlenebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.